Ben diyorum, bana altın deme bana diyor. Kimsi sen? Anymore, Kimse sen Kimse yo, mi diyeceğim sana? Kimdir İsveç? Kimdir? Telefonu Ne geliyor. Geliyor ben ben Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ben Ben konuşuyorum. Ben konuş Adamdan beni ceza, ya. ceza yiyor veriyor. Bir dakika, bir dakika. Sustur abi. Bir hanımefendi gelecek. Bir hanımefendi geliyor. Kimseye ceza yazmadım. Hanımefendi. Yazılacak. Getireceğiz. Adam. Abi. Cezaları getireceğiz. Allah aşkına. Cezalar. Bir hanımefendi poster yazdı. Gelsin buraya. Ben dergimi ödeniyorum. Cezamı ödeniyorum. Yakacağız. Arabayı yakacağız. biliyorum sen doğru söylüyor ya çocuğum hastayın. Hastayın. 52 milyar 52 milyar <gülüyor> ceza bana daima Böyle bir şey var mı? Oğlum çocuğum hastadır. Gitmiş bir gün yüce şeriat 12meler cezakere. Bir müttü gelecek. Adam Adam gene, araba, sanki kendini uramaz, bir şey, şey sanatsın. Gelecek bu işi alıyor dedi. Bir dakika. Bir dakika, bir bir dakika. arkadaşlar. Dönes müdürü aradık. Bak bir dakika. Biz Trabik Çöbe müdürü aradık. Dedi bak müdürüm. Durun bundan ibaret. Tamam şimdi. Düğün salonu serbest. Evet. Mesela sen hava serbest. Evet. Ben, e ben de, ben de şükür. Arkada diyor bize ne yaptığınızı yapın. Gidin. Şey şey şey evet, evet, ama bak bir günü şey şey bak. Yapacağız. bak, bir bir şey bak. Yapacağız. Ne yapacağız? Biz, biz trafik amirine hanımefendi diyoruz bize diyor ki sen bana hanımefendi diyemezsin. Tamam. Önce buraya arkadaşlar. Önce. Boşaltacağız. Ondan sonra da ben, ben adamları çağıracağım. Geri olacağım. Çiğdem. Önce. Ben Önce. Bir Önce. Bir bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Önce. Önce. Önce. Önce. Önce. Önce. Önce. Önce. Önce. Önce. Önce. Önce. Önce. Önce. Tamam, diyor, yaparsan, ayı yapsan, ayı ben, ben, ben kim'e gideceğim abi? Ben buradayım. Ben Bunu yine abi S s önce açacağım. Bir dakika. Yani Bak yani, ben senin için yolu açacağım. Tamam. E Eğer sen bunu yapmazsan yarın yine aynı bir hareket tamam. yapacağım. yapacağım. Belediyodumuz bizi 100 kişi yani, alıp biz 5 kişi alamıyoruz. 5 kişi. kişi alamıyoruz. Belediyodumuz bizi 100 kişi alıyoruz, biz kişi alamıyoruz ya. Kahveler var. Lokum var. Bütün var. Her şey var. Bize yok. Biz çalışamıyoruz. Bize bir çare bulsunlar. İki lira yolcu taşıyoruz. Milleti taşıyoruz. Bir saate gidip geliyoruz. O saatte trafik çıkıyor. Önümüzü kesiyor. Herkese bana kendime Ali iki milyar ceza kesmiş. Böyle bir şey var mı Türkiye'de? Var mı bir Türkiye'de? Biz hakkımızı istiyoruz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bize çare bulsunlar. Iki kişi yolcu. Otobüs belediyesi gidiyor. Yüz kişi Hatı götürüyor. Vatandaş Normal vatandaş gidiyor. Azını açmıyor. Minibüsçe gitti mi? Sağa çek. Bir yolcu akta buldum. Ceza kesiyor. Bu nedir? Otobüsler tıka basa alıyor biz alamıyoruz. Ne? Artık ne çalışmaya hala geldik? Hadi. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>